Nedir hocam? İnmenin belirtileri elbette ilgili organa göre değişir. E, beynin hangi bölümünün tutulduğunu e, tutulduğuna göre değişir. E, temelde biz e, gördüğümüz inme türlerine baktığımız zaman genellikle e, konuşma fonksiyonu ve vücudun sağ veya sol tarafının tamamen e, güç kaybı his kaybı şeklinde e, ortaya çıkar. Bu Sık görülen bir örnek olduğu için tabi ifade ediyorum. Uyuşmalarla başlayan mı hocam? Uyuşma sürecin bir parçası elbette. Bazen sadece uyuşma seviyesinde kalıp vücut bir şekilde inmeyi çeşitli korunma mekanizmalarını devreye sokarak durdurabilir. Diyelim beyine bir pıhtı atması sonucu bu süreç başladı. Vücudun pıhtıyı eritme mekanizması devreye girer. Küçük bir pıhtıdır bir şekilde o problem çözülürse şayet sadece uyuşma şeklinde kalabilir daha ileri noktaya gitmeyebilir ama yerleşmiş bir inmede de elbette sol veya sağ tarafımızın tamamen güç kaybı his kaybı şeklinde yerleşmesi neticesinde olur. Peki inme çeşitleri.